Merhabalar 20 Temmuz tarihinde Türkiye saatiyle saat 05 civarında meydana gelecek olan güneş plüto karşıtlığından bahsedeceğim bu videoda ee, özellikle bu süreç bizi yavaş yavaş Temmuz sonunda kesinleşecek olan o büyük kavuşuma doğru yaklaştırırken bir tarafta plütonik etkilerinde hakim olduğu bir haftadan geçmekteyiz ee, bunları aktarırken tabii ki çok kısaca e, yorumlarımı paylaşmak için bu videoyu hazırlıyorum. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz, abone olursanız, yorumlarınızı paylaşırsanız, videoyu şimdiden beğenirseniz çok mutlu olurum. Yine Instagram, Opikus hesabından bana ulaşabilir veya beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet 20 Temmuz'da 27 derece Yengeç ve 27 derece Oğlak Burcu'nda Güneş-Plüto karşıtlığı meydana geliyor. 18 Temmuz tarihinde de bu benzeri karşıtlığı Merkür ve Plüto arasında deneyimledik. Yine aynı derecelerde. Dolayısıyla bu haftanın aslında çok keskin bir hafta olduğunu Blütonik etkilerle donatıldığını ve büyük kavuşma yaklaştırırken bizleri biraz zorladığını da bir önceki videomda ve haftalık yorumlarda aktarmaya çalışmıştım. Şimdi özellikle bu 20 Temmuz'da meydana gelecek olan Güneş Brüto karşıtlığından sonra 22 Temmuz'da daha ziyadesiyle etkisi altına gireceğimiz Oranüs, Mars ve Kuzey Ay düğümü kavuşumu içinde bir video paylaştım. Eğer dinlemediyseniz mutlaka bundan bir önceki videoyu da dinleyerek bu videoya geçmenizi veya bu videodan sonra ona geçmenizi tavsiye edeceğim. Gerçekten çok ender rastlanan ve hayatımızda çok önemli etkileri olacak, iz bırakacak bir süreçten geçiyoruz kolektif olarak her birimiz. Evet güneş bizim haritamızda özellikle egomuzu, kimliğimizi, eril yönümüzü, otorite konumundaki kişilerin gücümüzü, kararlılığımızı sembolize eder. Güneş ve Plüto arasındaki güzel etkileşimler güçlü bir şekilde, kararlı bir şekilde kendimizi ortaya koyabilmek, doğru ego çalıştırabilmek gibi temaları içermektedir. Bu bağlamda e, özellikle Plüto ve Güneş arasındaki mücadele yine e, bizim egomuzla, kimliğimizle, eril yönümüzle ilişkilendirilebilir ve e, kendi gücümüzü göstermek adına bazen manipülasyon yapabileceğimiz, bazen çok keskin bir üslup takınabileceğimiz, keskin bir tavır içerisinde olabileceğimiz bir süreçten bahsediyor. Plüto ise biliyorsunuz Akrep Burcu ile ilişkilendirilir, ölüm ve dönüşümün yeniden doğumun gezegenidir. Bu bağlamda bazen savaşlar, mücadeleler, sil baştan başlamış olduğumuz konular yine Plüto ile ilişkilendirilir. Güneş ve Plüto arasındaki bu gerginlik aslında birçoğumuzun büyük bir dönüşüm, büyük bir yıkım ve yeniden doğum süreci içerisinde olacağımızı ifade etmekte. Kendi gücümüzü göstermek, kendi varlığımızı ortaya koymak için sınır tanımayacağımız, çok keskin olacağımız ve duygularımıza çok fazla yer vermek istemeyeceğimiz bir süreci işaret ediyor. Değişim ve dönüşüm süreçlerini ifade etmekte. Tabii bu değişim ve dönüşüm. Meydana gelirken aynı zamanda e, ben kimim sorusunu da çok fazla kendimize sorabiliriz. Yani kendi kimliğimizi keşfedebilmek adına da aslında kendi kendimize ettiğimiz bir mücadele olabilir. Güneş Yengeç Burcu'nda özellikle ailemizden gelen aktarımlar, ailemizin bizim hakkımızdaki yargıları ve bizim kendimizle ilişkilendirmiş olduğumuz yargılarla alakalı bir takım yüzleşmeler yaşanabilir. Çünkü artık önümüze bakmak istiyoruz, artık geleceğimizi şekillendirmek istiyoruz ve elimizdeki donelerin ne kadar işimize yarayıp yaramayacağı gerçekliğiyle de bu süreçte yüzleşeceğiz gibi gözüküyor. Güneş ve Plüton'un karşı karşıya gelmesi özellikle kendi imajımız, kendi kimliğimiz. Ve daha iyi olabilmek için daha daha iyi ve güçlü olabilmek için elleri ortaya koyabileceğimiz gerçekliğiyle bizi yüzleştirecek bazen inatçılık bazen e Manipülasyon bazen güç kullanma gücünü kötüye kullanma gibi temalarda yine süreçte aktif olacaktır kıskançlığın sahiplenmenin e gizli işlerin yine bu süreçte ön plana çıkacağını söyleyebiliriz ee, özellikle bunun tabii ki 4 ve 10 aksını tetiklediğini düşünecek olursak aile içerisinde bir takım gizli konuların açığa çıkması, aile sırlarının ortaya dökülmesi, aile ve kendi kimliğimiz arasındaki çelişkiler ve e, mücadelelerden de bahsedebiliriz. Güneş ve pürüt arasındaki e, bu mücadele ve bu karşıtlık benlik duygumuzu ortaya çıkarmak için ufak çaplı bir krizle mücadele etmek durumunda kalacağımızı gösteriyor. Burada e, tabii ki birinin biri üzerinde tahakküm kurmaya çalışması, birinin biri üzerinde güç uygulamaya çalışması, özellikle iş hayatımızda ve aile hayatımızda otorite konumundaki kişilerle aramızda geçen süreçlerde bizleri biraz yorabilir, zorlayabilir ve dediğim gibi taraflardan hiçbirisi süreci alttan almak gibi bir niyet içerisinde olmayabilir tam anlamıyla bir savaş, bir mücadele ve bir harp ortamında bulabiliriz kendimizi. Aşırı iddialı olmak, bazen bencil olmak, bazen değişime karşı ciddi bir direnç göstermek, köklere tutunmaya çalışmak gibi temalarda süreçte aktif olabilir gibi gözüküyor. Değişimin ve dönüşümün bizi belki de bu kadar zorlamadığı ama bir taraftan da inatçılıktan ve esnek olmaktan da ee, uzak durduğumuz yani inatçılık sergilediğimiz bir süreçten de bahsediyoruz. Hal böyleyken amacımızın o içimizdeki gücü keşfederek değişime dönüşüme e, ilerleyişimizi sağlamak olması gerekirken biraz daha biz bunu bir savaş, bir kaos, bir mücadele olarak e, algılayabiliriz gibi de gözüküyor açıkçası. Evet güçlenmek için güç uygulayacağımız. Güç uygulandığı zaman mücadele edeceğimiz ve savaşacağımız bir süreçten geçiyoruz. Temmuz sonu enerjiler oldukça değişken ve aslında bizi yeni bir gerçekliğe, yeni bir dünyaya doğru hazırlamakta. Bunları zaten Ağustos son beş geldiğinde çok daha iyi bir şekilde idrak edebiliyor olacağız arkadaşlar. Umarım güzel bir süreç olur. Bu dönemde çok keskin olmamaya, kendimizi çok yıpralamamaya dikkat etmemiz yerinde olacaktır. Çok kısaca burçların etkilerini değerlendirecek olursak, özellikle Koç burcunun Ev, yuva, aile ve kariyer hayatıyla alakalı döngülerde bu ikilemi yaşayacağını görüyoruz. Belki aile büyükleriyle alakalı bir takım çatışmalar yaşanabilir ve bunlarla mücadele etmek durumunda kalabilir. Özellikle patronlar, devletler ve kurumsal yerlerle alakalı da bir takım güç uygulamaları söz konusu olabilir. Boğa burçları özellikle iletişimde biraz daha aslında dikkatli olması gerekiyor. Akrabalar, eş, dost, yakın ve uzak çevreyle alakalı konular, dedikodular bu süreçte çok fazla gündeme gelebilir. Çok sert kararlar almamaya gayret göstermeniz yerinde olacaktır sevgili boğalar. İkizler, borçlar özellikle parasal konular gelir gider dengesi ile alakalı e, bu ikilemi yaşayabilir. Gelir ve gider ile alakalı çok ekstrem kararlar almamaya çalışmak yerindedir. E, bir takım kazançlar elde ediliyor olsa da e, büyük e, harcamalar ve biraz krizli durumlarla da mücadele etmek durumunda kalabilir. Yengeç burçları özellikle ikili ilişkilerde, evlilik ve ortaklıklarda bu sert etkileşimi yaşayabilir. Bilhassa evli yengeç burçlarının biraz daha dikkatli olması gereken bir süreçten geçiyor olacağız. Aslan burçlarının özellikle sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Bazı sırlar, gizlenmiş konular açığa çıkabilir. İş ortamında beraber çalıştığı kişilerle alakalı da bazı gerçeklikler ve mücadeleler söz konusu olabilir gibi gözükmekte. Biraz dinlenmeye ihtiyaçları varsa mutlaka kendilerine es vermeye çalışsınlar derim. Başak burcuna gelecek olursak özellikle hayaller, arkadaş çevresi, sosyal çevre, aşk hayatıyla alakalı bu çelişki de kalacaktır. Belki çok güçlü bir aşkın hayatına gireceği ancak mantığına çok da uygun olmadığı bir süreç deneyimlerken belki de manipülatif yatırımlarla alakalı uzun vadeli hesap ve kitapların çok da hesaba uymadığı süreçler ile karşı karşıya kalabilir. Bir hayal veya bir ümidin peşinden giderken bir taraftan da onu aşağı çekmeye çalışan süreçlerle mücadele etmeye çalışabilir. Terazi burçlarına geldiğimizde bu etkinin özellikle yine 4. ve 10. ev aksında meydana geldiğini görüyoruz. Aile büyükleri, aile içi iletişim, yaşanılan yer, gelecek hayalleri ve hedefleriyle alakalı bir takım krizli durumlarla mücadele etmek durumunda kalabilir terazi burçları. Akrep burçlarına geldiğimizde bu etkileşimin özellikle 3. ve 9. ev aksında iletişimle alakalı yaşanacağını görüyoruz. Önemli haberler alınabilir. Bazı sert diyaloglar yaşanabilir e, ve çok sert kararlar alınmaması yerinde olacaktır. Yay Yer burçlarına geldiğimiz zaman yine parasal konularla alakalı dikkatli olması gereken bir süreç. Gelir gider dengesini doğru bir şekilde hesap edebilmek gerekiyor. E, çok büyük sözler, taahhütler veya başkasının borcuna başkasının e, kredisine kefil olmak gibi e, süreçlerden geçmemek yerinde olacaktır. Oğlak burçlarına geldiğimizde tam anlamıyla bir güç savaşı özellikle ikili ilişkilerde kim daha güçlü, kim daha etkili savaşının verileceği ve güç uygulamaktan çekinmeyeceği bir süreç gibi gözükmekte. Özellikle partneriniz olan ilişkinizde ne kadar ılımlı ve uyumlu olduğunuzu test etmeniz gerekiyor sevgili oğlaklar. Kova burçlarına geldiğimizde yine 6 ve 12. ev aksı özellikli e, sağlık konularını işaret etmekte. Bağışıklık sistemi ile alakalı dikkat edilmesi gereken bir süreç. Yine sırlar ve gizli konular, iş arkadaşları ve çalışma koşulları ile alakalı da önemli değişimler yaşanabilir. Balık burçlarına geldiğimiz zaman ise hayaller, hedefler güçlü. Hayallerin peşinden koşmak için sizi heyecanlandıran konular ve belki çocuklarınız, belki aşk hayatınız, belki daha küçük çevrenizle alakalı çelişkilerle mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Evet arkadaşlar özür diliyorum. Güneş bir takarşıtlı bu şekildeydi. Umarım keyifli bir süreç olur. Doğru dersleri çıkarırız. Hafif hasarlarla atlatırız. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikus hesabından veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.